Birimleri cebirsel olarak nasıl ifade edeceğimizi öğrendiğimize göre bir formül üzerinden bu bilgiyi bir değişkenin birimli hesaplamada kullanıp kullanamayacağımıza bakalım. Elimizdeki formül şu olsun. Büyük K eşittir küçük B bölü S kare. Elimizdeki değerlere göre B santimetre cinsinden, S ise gram bölü santimetre cinsinden olacak diyelim. Elimizdeki birimler S Gram bölü santimetre, b ise santimetre. Bu durumda k'nın birimi ne olacak? İsterseniz videoyu burada durdurun ve kendi başınıza bir deneyin. Şimdi değer vermeyi deneyelim. b ve s'ye değer verip ne olacağını görelim. b eşittir 1 santimetre diyelim. Bir diyorum çünkü hesap yapması çok daha kolay. S de 1 gram bölü santimetre olsun, aynı şekilde. Bu durumda k'nın, 1 santimetre yani b, bölü 1 gram bölü santimetre kareye, gram bölü santimetre kareye eşit olduğunu biliyoruz. Birimlerimizi cebirsel değerler olarak ifade edebileceğimizi zaten söylemiştik. O zaman bu da 1 santim bölü 1'in karesi çarpı, baştan yazayım, 1'in karesi çarpı gram bölü santimetrenin karesine eşit olacaktır. Bu şekilde de yazabileceğimizi nereden biliyorduk? Eğer elimizde a çarpı b varsa ve diyelim ki elimde ikinci kuvveti olsun, bunu a'nın karesi ve b'nin karesi şeklinde ifade edebiliyorum. O halde elimizde a bölü b'nin karesi olduğu zaman aynı şekilde bunu da a kare bölü b kare şeklinde ifade edebileceğimizi de öğrenmiştik. Yani tekrar yazacak olursam, 1 santimetre bölü 1'in karesi, yani yine 1, gram kare bölü, santimetre kareye eşit olacak. Bu da neye eşit olacak? Şurada göstereyim. Kesrim pay kısmında 1 santimetre, takibi kolay olsun diye yeşil yazayım. Paydaki 1 santimetre kareyi 1 gram kare bölü santimetre kareye bölmek yerine ne yapabiliriz? Bu sayının tersini alıp onunla çarpabilirim. 1 bölü 1, ki yine 1'e eşit olacak. Ama 1'in tersini aldığımı anlamanız için, hatırlamanız için bu şekilde yazacağım. Yani 1 bölü 1 şeklinde yazacağım. Çarpı gram kare bölü santimetre karenin tersi, ki bu da santimetre kare bölü gram kare olacak. Peki bu ne eşittir? Elimde 1 çarpı 1 var. Sadece sayıları alırsam 1 çarpı 1 yine 1 yapacak. Ve unutmayın bu birimleri cebirsel olarak da ifade edebilirim. Elimde santimetre çarpı santimetre kare var. Bu da bana santimetre küpü verecek değil mi? Yani santimetrenin üçüncü kuvvetini. Bu c çarpı m'nin üçüncü kuvveti demek değil. Bu santimetrenin üçüncü kuvveti. Ya da daha açık ve net göstermek istiyorsanız bu şekilde de yazabilirsiniz. Burada da hala gram karemiz var. Bölü gram kare. Bu işlemde önemli olan bir rakamı değil, bu rakamları, bu rakamı tamamen rastgele seçtim. Hatta biri seçtim ki kolay işlem yapalım diye. Burada asıl önemli olan birimler. Peki bu formül için elde ettiğimiz birim ne? B'yi santimetre, C'yi de gram bölü santimetre cinsinden yazdığımızda K'nın santimetre küp bölü gram kare cinsinden ifade edileceğini anlamış olduk. Şimdi size doğaçlama olarak bununla ilgili bir fizik sunumu yapamam tabii ama en azından birimleri tanıyorsunuz. Elimizde santimetre küp diye bir birim var ki bunu hacim olarak düşünebiliriz. Bölü kütle kare var. Kütle kare bana pek bir şey ifade etmiyor ama neyse sonuç olarak bu formül üzerinden k'nın biriminin b ve s için verilen birimler cinsinden ne olacağını öğrenmiş olduk. Şahane.